E, tekrar hoş geldiniz. Resident Evil 3 serisine, Cilbalın tayına devam ediyorum. En son e, Nikolay kaçtı, biz onu peşine geldik. E, Tyrel de bizim olduğumuz Tyrel mi, Tyrel mi artık neyse, o da bizim olduğumuz yeri buldu. O da oraya geldi. Şimdi biz Nikolay'ın peşine gideceğiz ama ben bunu buna ayırdım. Şurayı temizlemek istiyorum. Şu kırmızı yerleri mavi yapmak istiyorum. Orada bıraktım. Bir bakacağım şimdi nerede ne var. Şimdi yeraltı deposu demiş bunun zaten şeyi yok yani Burası zaten bitmiş Şuralara bir gideceğim bakacağım şimdi daha şu markumu kullanayım da. Ya şimdi şuralara bir bakayım bir. Buralarda bir şey yok hani yoksa artık zaten daha yapacak bir şey yok. Pat diye şey olmuşsin Işık şey, geldi ya daha rahat bakarız etrafa diye düşündüm Önden gelince bakacağım yoksa zaten gideceğim. ya orada bir beyaz bir şey var bir nokta gibi yani hiç oyunla alakası olmayan bir parça gibi duruyor bir aparatımız vardı Ama hala bir şey var i̇şte Buradan geldik zaten Yukarı çıkarttık buradan devam edeceğim. Bak şimdi, normalde burada da bir şey var. Bak bunu buldu Mermi vardı buldu Sigortayı aldım zaten. Ya bence çok küçük bir şey kaldı da. Dur bakalım. Şuna da ölmiyor diyordum. Demek ki gerçekten bak girdi oyun. Adam ölümsüz oldu bir anda. O kadar mermi yesetti nasıl ölmeyecek? yani. Yani hakikaten buymuş. Bir tane yüksek dereceli borut kalmış sadece. Neyse şimdi gidelim. Şimdi şarkı. Telefon mermisinden ziyade Magnum mermisine yöneldim. Hadi gidelim. Tyron. We find the vaccine up ahead. Aşı varsa bulalım. Ulan valla şu aşım muhabbetleri de yakında gerçek olacak ya bizimki koşmuyor bir şey geliyor şu an. Sure you don't need to stop. Stop and do what? I got your <gülüyor> back. All right, let's get this done. birşey bakalım ah bir de olduk <gülüyor> aynen sterilizasyon odası var var birşeyler var Burası da bayağı bir büyük yer olacak. E, laboratuvara geldi sonuçta. Hastanenin altından demek laboratuvara açılırmış burası. Şimdi şurası açık. Yukarısı hep şu katı bitirelim de. Yuva 2 çalışan yönetmeni. Bu T-Virus araştırma tesisinin, hedefine, tesisinin hedeflerinden farklıdır. Burada yeni yaratılan ve tanıtılan biyo silahları baskılayan silahlar. T virüse karşı aşılar geliştiriyoruz. Ayrıca bunların kullanım durumları ve dünya üzerinde yol açıcı tahribatlara odaklanıyoruz. Buradaki çalışmalarımızın bazı yönleri tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden tüm çalışanların iş yeni kurallarına kesinlikle uymaları zorunlu. Onaylanmamış ziyaretçiler tarafından yapılan yetkisiz giriş ve çıkışlar, ayrıca işinize ilgili ve materyale kaybolması harcısının cezası. Hah, yuva 2 haritası. He. alayım ben yine de. Yani. Ooo. Ooo. Ooo. Bayağı sıkıntı bir yer. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Suçka laboratuvarı Abi Hepsi çok geniş yerler Zaten onların anahtarını buldum. Hepsini birden açarım. Eee orası bir yer. Maaşı dolgunluğu faydaları İyiydi. En önemlisi son teklif bir araştırma katkıda bulunacak olursa söz verdi. Amerika'nın hiçbirinde bulamayan, köşeye sıkışmış köşe sıkışmış bir üniversite öğretmeni için altın bir fırsat, piyango kazanmak gibiydi. Ben de balıkla mahvoldum. Ama ne yazık ki yanılmışım. Çünkü burası bir laboratuvar değil, insan hayatının mümkün olan en korkunç şekilde sonlandırmak amacıyla barbarca derinlere yapıldığı bir zindan. Buradan bahsediyor. Penny ve Casey düşünüyorum, hemen susuyorum. Ambro ile bu kasabaya hükmediyor. Şirket kaçırma kaçırmaya çalışırken yakaladıkları bir adam vardı. Onu betalardan biriyle beslediler. Onunla beslediler. Her şeyi gördüm. Karıma ve kızımı Durma sokamam. Köpeklere gibi davranmalıyım. Söyledikleri her şeyi yapmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı mı gitmek daha mantıklı? Nereye gitmek daha mantıklı? Yani var da bir şey de dur bakalım nereden başlayayım? Aşı sentezleme denemesi. Bir aşı yenilen bir şekilde sentenemiz için hem antijen hem de adjuvan gereklidir. Antijen bağışıklığa karşı tepki verir, adjuvan ise bu tür tepkilerin etkisini artırır. Bu da antikor üretiminin artmasına nedeniyle bu iki örneğin birleşimi güçlü bir aşı oluşturabilir. Bu aşı tescili ekipmanlarımızla işleyerek çok daha fazla aşı üretebiliriz. Daha azından geliştirdiğim antijen ve adjuvan, adjuvanların örneklerinde daha önce görünmemiş oranda antikor üretimi sağladı ve geleneksel malzemelerin verilmediği bin kat daha fazla. Bir şey daha var. vaccine synthesis, the materials in the chamber. Aşı, ha, aşı ekipmanları. Is, I have to make it myself. Yani sen yapacağız belki. Alright, out. successfully generated. Geçer. Over here. Override key removed. USB bellek yapacağız vesaire. Bu da bayağı bir karışık olacak. Yani bir aşı üreteceğiz. Orası kesin bir şey de. Şimdi aynı 2F'de sentezleme yeri var. Haydi geri alamıyoruz Hay arasın ya Valla öldürmekte uğraşmıyorum O zamanı gelince bakacağım. Aha. Kültür örneği. an antigen example. I'll definitely need this for Diye. Kargo nemetsiz nakliyeli rotası CFK RC Rakvon City sevkiyat 1 Eylül 1, Eylül, 1 Eylül, 98 Sevkiyat biriside, etkili birisi tetkili Mertler elikli notla Heee bunları kargo şeyim Onlara kargo ile attılar ya sonuçta Bilim adamının ölünmesi. Sonunda oldu. En kötü Sana T virüsü bir şekilde sızdı. Bard'ın emrettiği kadar aşıyı üretmeyeceğim. T virüs antijeninin bir iki hazırladım. Şimdi sadece etkinliği artırmak için bir adjuvanla birleştirmem gerekiyor. Sonra hayatta kalan tüm antijeni kurtarmak için yeterli şeyi üretebilirim. Adjuvan örnekleri inkübasyon laboratuvarında saklı tutuluyor. Test tüpleri etrafta dolaşıyor. Adjuvanı almak için bir yol olsa ne olur?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 da şunu birleştireyim en azından. bomba Pol bombası yapayım. <Gülüyor> Eyvah. daha gelecekler kıracaklar onları biliyorum her risidan da burada vurmuştur Allah'ım ya sen ne inatçı bir şeysin ya. Allah'ım ya sen ne inatçı bir şey oldun çıktın. Lan Sıvı dolu test tüpü. Ben manfer dolu olmasa şaşardım zaten. Şimdi bir alevli mühimmat yapayım mı? Yapayım yani, nolacak. <gülüyor> Al, Şili Adem. Lütfen biyolojik sınavı araştırmaları alanında geçerken dikkate değer bir boşan olan Memesifazanız hiç Avruyla Avrupa adına sizin meslektaşın içi Frank adını seversen dünyadaki herhangi bir ulus etkili bir aşı geliştirebileceği en önemli Elbette bol miktarda fon ve bol miktarda ünlüyebilir Parazitler için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Doktorlar sıtma için alışı geliştirmeye çalıştı Su yosunları gibi parazitler gelen, genetik olarak teorizden daha karmaşıktır ve kontrol altını onun tamamen çılgınca bir düşünceydi. Belki siz ülkenizdeki tüketişler frenli patlı götünü almaya seviyordunuz ama Amerika'da işler böyle yürümez. So it's called the Nemesis. Bu yüzden de Nemesis. Şimdi bunu yapamam. Bu kadar da almama gerekiyor. Ayrıca durma değmez. Şimdi yukarı şu kuluçka odası e, şey odasına gideyim. Aşekip anladığım olacağı yere. Ama bu kattan geçiş yoktur oraya Arka taraftan dolaşacağız. %99 daha buraya geri gelmeyeceği için burda Hunter illa ki çıkacaktır şimdi Eyvah Çabuk At at şunu Döndürmedim seviyeyi düşürsün mü dedi Ama hayır ne gerek yok Aa, Ta yukarı çıkıyorum şimdi sizin içinizde bir tanesi var. Örnek nedir bilmiyor arkadaşlar. geber an sample these are combined with antigens to increase immune system response multim önce asitle şey yapıp sonra yakmak mı daha etkili oluyor ki hepsi bitti vallahi ya <gülüyor> burada hala bir şey var yalnız ne olduğunu ben çözemedim Döndü Adam yanlış yere mi geldim? nasıl buradan çıkacakken gittim taner'den dolaştım. Ya <Gülüyor> can neredeydi? This wrong or I a step. Unauthorized materials detected. Ne yapacağım? İkisini birleştireceğim mi? Ha. Şimdi sentezleyeceğim. Bunların hepsini He Yani biraz şanslı oldu ama hepsini ortaya getirmek mantığı Hımm hmm, aynen böyleydi bize bulundu zaten Geliyor Bu sesler o Sen kaç bana şey çabuk çabuk çabuk yine ölmedi yine ölmedi, yine ölmedi. Ah. verdi yine bir sürü malzeme anlaki geliyor buraya daha hiç inmedim San daha koyamıyoruz. Bir tane albonman var. Alırsın. Hiç şey yok. Şimdi yüksek dereceli borut. Şimdi çıkmaya gerek yok aslında da işte arada daldırıyorum. patlayıcı a hiç patlayıcı bm yok 7 tane mandil mermin var 60'tan fazla almıyormuş ha, şu kompalıyı bırak ha böyle gidelim ha hea 11 oldu neyse 11 tane olsun bari el er bombası bakacağız atayım şimdi seviye belki bir şey olur nere lan bu Bak, Rizvanlı Uç 99 yapımı olan da sonunda nemesi böyle değişik bir silahla öldürüyordunuz, farklı yerlerden basıp da yani bu, bu silahlarla değil. Bak, yine verdi. Gene verdi. Allah'a yine verdi. Gelecektir burada. Şu ortada da öldüreceğiz biri. Devam et acıkmış öyle kızım aşiyi beni yarı yani boyumuş İngilizce niye orda?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 put on a good show, and maybe I don't need a vaccine. Agreed? Good. Ah! Shit is ah! <sighs> Okay. Let me the... spot for you. Anladık. lanet olsun ya, ya sen hiç kanos bu nasıl bir yardım ya öldük ya ha. daş attıktan sonra layla kurtulduktan sonra bir şey yapabiliyoruz. <Gülüyor> ya, ne var ne yok etmişim dur. Ya, olay kendini belli etti. Onu da bırakabilirim yani. Çünkü hiçbir manası kalmadı. Yuvay 2 deneylerde kullanılan test denekleri çözülmesi ve yok edilmesi için kullanılan güçlü çözücüler kazan içinde yaşayan veya ölü olan herhangi bir biyolojik maddenin tamamen çözülmesi ve imha hazır olmasını sağlayacak yok etme merkezleri kullanıyor lütfen tüm güvenlik protokolü ile uygunları çözüme başlamadan hiçbir çalışan içeride olmadığına emin olun yok edilen hacim veya kitleye bakılmaksızı daima belirtilmiş miktarda solvent kullanılır bir denek şiddette tepki vermezse O numaralarla bir işimiz olacak bizim herhalde olacaktır Haa aldım saymış İyi iyi iyi 3 numaranın 5 numaranın diyor ya O sırada bir atış matış yapılacak onlara büyük ihtim non bunu bayağı let me spot for you tamam bir numara diyorsun da ulan, ulan keşke tabanca alsaydım neyse bu Şu şunlarla bir ne kadar gidecek bir bakim Neyse bi öldürsün bari <gülüyor> Aynen bir öldürsün <gülüyor> <gülüyor> Ben sadece bu kırmızı şeride atışıklarına atılmaktan yoksa mob mu Abi. Aynen. Kalacak mecbur. Yani şöyle bir de ben bombası diyerini ben bunu alayım. Aynen. <gülüyor> Şimdi ilk etapta ben bunu Magnum'a bir sallayayım. Zaten 4-5 tane attıktan sonra bir bayılık Carlos geliyor. लल्ला Kaç şuradan ya Sınırda Hah bayağı vermiş Hadi hadi çabuk çekecektir. Bu kadar kolay olmaz. Oyunun başından beri biriktirdiğim launcherları buna kullandım hepsini. Çekme lan hemen. Orada bir şey var. Burada. Aynı nemesiz bu şekilde erirken daha da başkalaşım geçiyordu. Bu vaksiyonu geri dönüştüğümden sonra daha mühimmat'a ihtiyacım olmayacaktır büyük ihtimal Cephane <gülüyor> kalipse 6mm, namlu çıkış hızı 6.000 saniye mi? Projenin salgıdına yeni bir uçuş selamların bastırılması ekotar, aşırı ateş gücü hedefi tamamen yok yoktur Geçici bir avantaj sağlar geride izi bıraktınız Birden fazla güç kaynağı gerekli, tek bir güç kaynağına bağlayabilir misiniz demiş Tamam, bu aynı 9-9 sonu gibi olacak. Şimdi şuradan şunu alayım da ya, Zaten başka da bir şey yok It's done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. No, no, no, no. You didn't I like. Her. We shall make ours an ongoing arrangement. Now drop the gun. Jill. <laughs> <laughs> şansına yukarıda kaldı ya have you have you ever seen anything so incredible the data on this would be worth millions but uh, you know how it is is about to explode and you can't put a price on life <laughs> good luck Nikolai la Nikolai go after Nikolai he's got the vaccine what about you? We're running out of time. I've got this. bir yolu <Gülüyor> bir dakika veya gojenin <Gülüyor> böyle olacağı bunun elliydi şimdi şu arka tarafı bunu bu kadar Ya bomba. Bunu, bunu. Oha. I have to get that vaccine back. Bu bombadan ziyade bu grenade launcher lan bu iş olacak. Bir kere daha vursun da i̇şte öyle şey yapayım. Almasın zaten şaşırdım. Hadi kız. Hadi aslanım. Yavrum benim ya. Her yaktayım bu soğuk. Abi bu sefer de daha da ayrılmaz herhalde. Good riddance. Ayşe'yi geri al. Nasıl? Bunu da söyle bari. Bu yoldan devam. Yoldan devam değil Şurada bir yerde şey vardı. Şey kullanmalı. Tamam işte şu arka taraf. Acaba başka bir şey, şöyle bir etrafında bir tur. I'm not going to stay with yeah. did yeah. this, didn't they? <laughs> oh! Do you have any idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce umbrella to rub. 10 minutes until missile ah. is The missile has launched. And it is meant to mm -hmm. Goodbye. You just Shame you didn't listen to me when you hadn't checked. Sık şuna bir tane ya what about him why'd you do it there's a price tag for everything Should've even seen. letting the world burn <laughs> who are you working for I'll tell you did you get me out of here? I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool. If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work. İzlanda'nın ilk olay erken önüyordum. Bu son ana kadar yaşadım. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us all this death wasn't caused by a monster making virus It was greed. Human greed. I decided then and there the ashes of raccoon city would be umbrellas ashes too I would end them. Once and for all. Evet, bir oyunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Oyunlar ilgili yani yap, bir yorum yapmam gerekirse yani nemesis meses? Madem remake oldu, bazı yerlerini zaten değiştirmişler. Bir kere saat kulesi olmalıydı diye düşünüyorum kesinlikle. Saat kulesindeki bulmaca. Anahtarlar, sonra müzik kutusu, oyunun Rezalent Evil 3'le çok anlamı olan şeylerdi. Yani bunda o kadar olmamış. Ama yine de oyun genel olarak güzel, biraz kısa. Yani daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Yani nemesi, nefesini alsenizde daha fazla hissedebilirdiniz. Yani öyle yapsalar daha güzel olurmuş. Ama kesinlikle... İkisi arasında bir tercih yapsam, şu 99 yapımı ile bu 2020 yapımı arasında bir tercih yapsam kesinlikle 99 yapımı daha iyi dilerim bundan Daha bir duygusallığı da daha iyi vermişti, bu da çok güzel olmuş ama Yani bir eksiklik, yani hep daha öncesiyle kıyasladığımız için var hani Mesela 99'daki o rezillende bu da olmasaydı bu çıksaydı sadece buna da güzel derdim Ama öbürünün yanında biraz vasat kalmış Yine de güzel. Oynaması zevkli. İzlediğiniz için bize teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın. Biraz şöyle bir bakayım be. Ee, bir geçelim be. Ne var ne yok şöyle bir bakayım. Ah işte. Gitti Pan Panzehir. rütbeye C ye verdi. Ama bunu daha da iyi yapabilirim diye düşünüyorum. Toplam oyun süresi 8 saat. Aslında olmadı. 3-4 saatte bitecek bir oyun. Belki daha kısa. 11 kere ölmüşüz. 14 kere kaydetmişiz. Toplam oyun 5 saat 10 dakikada bitmiş. Tabii 5 saat ondan dakikada Daha da kısa bir sürede bitebilir. Aynen. Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evin hoşça kalın.